Ne destanlar yazık. hey canım rinanay rinanay Memleket sevdasından hey. Hey, John! Run, run, run, What? I... Başara mı yacaksın? Milletimizi böyle yiyeceksiniz, böyle yiyeceksiniz. Bayrağımızı indiremiyacaksınız. <gülüyor> Memleket sevdasından Ey canım